Bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki biz milli görüşçüler olarak yeniden Refah Partisi olarak bir yanlışa ortak olmak için ittifaka girmiyoruz. Biz yanlışları el birliğiyle hep birlikte düzeltelim, eksikleri de hep birlikte el birliğiyle tamamlayalım. Bu eksiklerin tamamlanmasına, yanlışların düzeltilmesine vesile olalım diye bu ittifakın içerisine giriyoruz. Ve sizin de çok iyi bildiğiniz gibi bizim ittifakımız ilkeler ve prensipler üzerine inşa edilmiş bir ittifaktır. İttifak kararımız da ilkelerimiz ve prensiplerimiz üzerine inşa edilmiş bir karardır. Biz dün yanlış dediğimize bugün de yanlış diyoruz. İnşallah yanlış gördüklerimizi mecliste çok daha güçlü bir şekilde ifade edeceğiz. Eksikleri tamamlamak, yanlışları düzeltmek, doğruya, hayra en güçlü desteği vermek üzere bu ittifakın içerisinde yer alıyoruz ve mecliste de inşallah aynı düstur üzerinde çalışmamızı sürdüreceğiz. Hepinizin bir gibi eksikleri tamamlayalım, yanlışları düzeltelim, hayra vesile olalım, şerre fren olalım diye ortaya koymuş olduğumuz bir mutabakat metnimiz var. Faiz yükünün azaltılmasına yönelik adımlar, denk bütçenin gerçekleştirilmesi, israfın önlenmesine yönelik adımlar, dış ticaret açığı, Türk ekonomisinin en büyük problemi, dış ticaret açığının azaltılmasına yönelik adımlar, üretimin ve istihdamın arttırılmasına yönelik adımlar, katma değerli üretimin, katma değerli ihracatın arttırılması yönelik adımlar. Tarım üretiminin desteklenmesi, üreten kuruluşların desteklenmesi, teşviklerin arttırılması, dar gelirli vatandaşlarımızın hayat standartlarının, refah seviyelerinin arttırılmasına yönelik adımlar. Ailenin korunmasına yönelik adımlar. Sapkınlıkların önlenmesine yönelik adımlar. Bütün bunlar AK Parti ile mutabakat metnimizde yer alan hususlardır. Milli eğitimin, milli ve manevi değerlerimize uygun bir hale getirilmesine yönelik adımlar. D 8in canlandırılması ve 57 Müslüman ülkenin Türkiye'nin öncülüğünde bir araya toplanması için atılacak olan adımlar. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün dünyada tanınmasını sağlamaya yönelik adımlar. Filistin davamızla ilgili kırmızı çizgilerimizin korunmasına yönelik adımlar. Bütün bunlar ülkemizin, milletimizin ve hatta İslam aleminin insanlığın faydasına olacak adımlardır ki bu adımlar bu prensipler üzerinde AK Parti ile mutabık kaldık. İnşallah 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın seçimlerden zaferle çıkması, milli görüşün yeniden refah partimizin de en güçlü bir şekilde mecliste olmasıyla bu adımların atılması ve böylece milletimizin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulmasına vesile olacağız Allah'ı dizleyin.